Denemdeki pozitif ve negatiflerle çekme ya da itme yapabilirim, değil mi? Ve e, şimdi biz ona söylemeden yapalım, ama yani yapıp yapmadığımı da bilmesin. Ama sizler seyredin manyetik enerjiyle ne yapıyor. Şimdi sağımız pozitif değil. mi? Düşersen tutarım, rahat ol. Ya da öne gidersen tutarım seni. Evet, düşme korkusu fazla. Pembe <gülüyor> tamam, tamam. mol tutturacağız onu. <gülüyor> evet, tamam. Aslında çok güzel etkiyi aldığını gösteriyor. Fakat yeteri kadar güvenemiyor evet. değil mi yeteri su sistemi su sistemi evet. Biraz gel bana. şimdi hep beraber çalışacağız Çünkü direkt enseden de yapabilirsiniz ya da buradan yapabilirsiniz bir kere dokunuyoruz arkadaşımıza Ondan sonra yavaşça Duryeceğim, sen rahat ol. O güvenecek, bırakacak. Öteki türlü ne yapıyor? <gülüyor> Ama o da güzel bir şey, çünkü bazı arkadaşlarımız bunu yapacak. Daha güvende, buradayım. Önden ve arkadan.